Selam arkadaşlar. Bugün akvaryum için dış filtre yapacağız. Bu dış filtreyi yaparken neler kullanmamız gerekiyor? Nasıl yapılması gerekiyor? Onlar hakkında bir video hazırlayacağım. Şimdi bu filtremizi yaparken kullanmamız gereken malzemeler bunlar arkadaşlar. Bunları kullanacağız. Sırasıyla malzemelerimize göz atalım. Ardından yapılış aşamasına geçelim arkadaşlar. Öncelikle akvaryuma suyu basması için Sebo'nun VP4000 model pump motorunu kullanacağız. Filtrenin iç malzemesi olarak Purigen, ardından Crystal Clear sünger, ardından Matrix, ardından Neo Media Pure, bunu pH'i sabit tutmak için kullanacağız. Ardından BioBall, Sera Sporax, Substrat ve lav taşı olarak filtre malzemeleri var arkadaşlar. Bunlar haricinde de elyaf, biyolojik sünger ve kendim hazırladığım emiş hortumu arkadaşlar. Bunu akvaryumdan suyu emerken kullanacağız. Öncelikle bunu akvaryuma takalım. Ardından filtrenin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Hortumu ben kendim hazırladım. Kalorifer boruları için kullanılan bir hortum. Yapmak isterseniz kendinizde. Yani malzemeniz varsa veya yaptırabilirsiniz de hırdavatçılardan falan. Akvaryumun uzunluğu 100 cm. Ben 75 cm şeklinde yaptım boruyu. Üstüne hortum takılabilecek şekilde bir aparat taktım. Bu şekilde hazırladım. Şimdi gelelim bidonun hazırlanmasına bidona iki tane delik delmemiz gerekiyor arkadaşlar yani bir giriş hortumu bir de su çıkış hortumu takabilmek için bu hortumları bidona sabitleyebilmek için hortum birbirine bağlama aparatları var o aparatlardan bidona takıyoruz arkadaşlar ve ardından sıvı conta ve silikon kullanarak su sızdırmasını engellememiz için yapıştırıyoruz bidona sabitliyoruz silikon ve sıvı canta kuruduktan sonra bu şekilde motoru bidonun en alt kısmına yerleştiriyoruz arkadaşlar ve ardından purigeni çorabın içine dolduruyorum ve filtrenin en alt kısmına purigeni yerleştiriyorum arkadaşlar purigenden sonra kristal clear sera'nın sünger ince gözenekli süngerlerini kurigenin yanına yerleştiriyorum ve bunun üzerine biyolojik sünger koyuyorum bu süngerin aslında hani kalın gözenekli en alt kısımda bir görevi yok ama ben motora ağırlık basmaması için bunu en alta bir sıra biyolojik süngerden yerleştiriyorum yani bunun üstüne de diğer malzemeleri yerleştireceğim şimdi arkadaşlar bu araya bir tane elyaf koyuyorum bir sıra ve üzerine şimdi sırasıyla Neomedia bunu pH'i sabit tutması için kullanıyorum arkadaşlar pure olandan bu ardından substrat onun üzerine substratı koyuyoruz Substrattan dan sonra biobal koyuyoruz biobalın üzerine de elyaf koyuyoruz arkadaşlar Elyaf'tan sonra Matrix koyuyorum. Bunların hepsi kovadan bölme olduğu için bu şekilde açık arkadaşlar yani paketli değil kovadan bölme olarak aldım fiyatı biraz daha uygun olması için ama orijinal ürünler. Matrix'ten sonra Sporax koyuyorum arkadaşlar. Sporax'dan sonra lav taşı en üst kısma lav taşı ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir sıralama yaptım. Yani alttan ince gözeneklilerden kalın gözeneklere doğru yani yukarıya doğru bir sıralama yaptım. Şimdi sıralamayı bu şekilde yaptıktan sonra en üste biyolojik sünger koyuyorum bir tane daha arkadaşlar ve bu şekilde sıralamayı tamamlıyorum. Bundan sonraki aşamada Bidonun kapağına bir tane delik delerek kabloyu delikten geçirerek yani kabloyu bağlıyoruz arkadaşlar. Kabloyu prize bağlayacak şekilde yani bir uç bağladıktan sonra ucuna kablo için deldiğimiz deliğe biraz japon yapıştırıcısı yani silikon yani burada amaç oradan hava almaması su çıkışı olmaması için orayı kapatıyorum arkadaşlar. Evet burayı da hallettikten sonra şimdi gelelim hortumların takılmasına arkadaşlar. Üstteki delik su girişi buradan. Akvaryumdan gelen su üstten girecek. Filtre edilip alttan motorla tekrar akvaryuma geri basılacak arkadaşlar. Şimdi hortumları bağlıyoruz. Ardından filtrenin içine su dolduracağız şimdi. Turşu bidonu 20 litrelik. 20 litrelik bir bidon üzerine yaptım bu filtreyi. 19 litrelik bir damacanadan su dolduracağım arkadaşlar. Ortalama 15 litre civarında bir su aldı içerisine. Yani damacananın dibinde bu kadar su kaldı. Belki 15'ten de fazla almış olabilir yani. Bu şekilde sistem hazır şu an. Fişini takacağız ve nasıl çalıştığını göreceğiz. Hadi gelin fişini takalım şimdi arkadaşlar. Evet fişi taktık. Motor çalışıyor gördüğünüz gibi bu şekilde bu su çıkışı var Şu an her şey normal çalışıyor bir sorun gözükmüyor Suyun debisi bu şekilde arkadaşlar. Burada kullandığımız motor saatte 2000 litre suyu çevirebiliyor. Bizim akvaryumumuzda 300 litre. Yani akvaryum için bence çok yeterli geleceğini düşünüyorum bu motorun. Ve videonun sonuna da zaten bu motorun biraz çalıştıktan sonra şu an su değişimi de yapıyorum aynı zamanda. Bundan sonraki süreçte hani filtre ne kadar temizlediğini Videonun sonuna ekleyeceğim yani suyun berraklığını görebilmeniz için veya nasıl olacak berrak olacak mı olmayacak mı bunu hep birlikte göreceğiz videonun sonunda akvaryumun bitmiş halini ve üzerinden ortalama bir gün geçmiş halini ekleyeceğim arkadaşlar oradan izleyebilirsiniz video bu şekildeydi umarım faydalı olmuştur buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar gördüğünüz gibi su gayet berrak ve temiz oldu bu filtrenin yani suyu çevirme debisi olsun ve filtrenin içerisine koymuş olduğumuz filtre malzemelerinden kaynaklı olsun yani genel olarak filtre bence şu an başarılı çünkü yani bir bulanıklık yok bitkili akvaryuma göre bence çok berrak ve temiz bir filtrasyon yapıyor şu an zemindeki o dışkılar pislikler olsun onlar da yani baya bir yani azaldı. Dip çekiminde yapmış olduğum temizlik muhtemelen daha uzun süre gideceğini düşünüyorum bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.